Herkese merhaba. Son zamanların en çok konuşulan chatbotuna birbirinden alakasız bazı sorular sorup cevaplarına bakacağız. Öncelikle ben bu programa şöyle bir soru sormak istiyorum. Yapay zeka temalı 5 adet rastgele film önerebilir misin bana diyorum. Kendisi de bana. Yapay zeka temalı filmlerden bazılarını seçiyor ve ben tabii ki buradaki e, vermiş olduğu cevapları hızlandırıyorum. Biraz daha yavaş veriyor. Onu söyleyeyim ama videonun süresinin uzamaması adına ben hızlandırdım buradaki cevapları. Tek tek 1, 2, 3, 4, 5 diyor. Filmin adını yazıyor, tarihini veriyor ve açıklamasında yapıyor bizlere. Dediğim gibi birbirinden alakası sorular soracağım. Bakalım ne cevaplar verecek bize. Bunun akabinde ben bir spor programı yapmasını isteyeceğim kendime. İki günlük bir spor programı yapsın. Bakalım nasıl bir program çıkaracak. Bu programı yaparken öncelikle bazı bilgiler veriyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar, sağlık sorununuz varsa ona dikkat edin vesaire gibi ön bilgileri verdikten sonra iki günlük, ben uzun tutmadım iki günlük versin diye bazı Hareketlerinde isimlerini vererek set ve tekrar sayılarını yazarak bize cevabını veriyor. Tekrar sorarsak tekrar başka e, programlar yapacaktır bize. Bununla biraz bağlantılı olarak peki beslenme programı önerebilir misin diye soruyorum. Bu iki gün içinde uygulamam için hemen yine bir beslenme programı bana çıkartıyor. İlk gün neleri yemem gerektiğini, ikinci gün neleri yemem gerektiğini, kahvaltı, öğle, akşam şeklinde bana bilgileri veriyor. Yine bununla bağlantılı bir soru sormak daha istedim. Bakalım ona cevap verebiliyor mu diye. Bu spor esnasında hangi müzikleri dinlesem bana şarkı önerisinde bulunabilir misin diyorum. Beş tane şarkı ismi istiyorum kendisinden. Çok başarılı bir şekilde o da temaya uygun beş adet şarkıyı bize burada sunuyor. Gerçekten konuyla alakasız şarkıları seçip de buraya yazmadı. başarılı olduğunu söylememiz gerekiyor. Biraz da alakasız bir soru sormak istiyorum. Spor salonundan ayrılma isteğim var. Spor salonu sahibine bir mektup yazmam gerekiyor. Kısa olsun diyorum. O yüzden kısa bir mektup bana yazıyor. Cevabı da veriyor. Son derece güzel. İlgili kısımları boş bırakmış ki biz oraları dolduralım diye. Uzun sorarsanız uzun cevap veririm diyor burada görmüş olduğunuz üzere. Peki evdeyim. Bolca patatesim var. Bu patatesler ile bir yemek yapmak İstersem ne yapayım diyorum. Öncelikle bana patatesli taco tarifi veriyor. Malzemeler ve yapılışıyla ilgili de bilgileri ayrıntılı bir şekilde veriyor. Bakın patatesi yıkamaktan süzmek, haşlamak, neleri ne zaman ekleyeceğime kadar bütün bilgileri bana burada sunuyor. Aynı soruyu tekrar sorarsam patatesli taco değil de muhtemelen başka bir yemek tarifi verecek bana. Tele soruyorum. Yanlış cevap veriyor. Türkçe okunuşunu yazdım. Anlamadı. Bazen anlıyor, bazen anlamıyor. İkinci kez, pardon ben yanlış sordum diyorum. Ee, İngilizcesini yazıyorum. Bu şekilde sorduğumda daha rahat anlıyor ve bana renkleriyle isimlerini eşleştirerek cevabını veriyor. Dipsi, Lala, Poti, Miki şeklinde açıklamasında yapıyor. Türkçesi oldukça iyi. Beklediğimden çok çok daha iyi. Peki biraz daha kodlamaya girelim bir şifre üretici istiyorum html'de her bir basışta şifre üretecek ve bu şifre birbirinden farklı olacak bütün harf ve rakamları kullanarak bana bunu test ettim başarılı bir şekilde şifre üretici işlevini görüyor peki bana bir oyun yap diyorum python dilini kullanarak basit bir oyun yapıyor ben de biraz daha zor yani farklı bir oyun yap dediğim zaman bu sefer bir bilmece oyunu yapmak istiyor. Bilmece oyunu örneği veriyor bana. Hemen onun da kodlamasını yapıyor ilgili kısımlarını. Tabii ki bunlar tek başlarına yeterli değil. Bizim üzerine çalışma yapmamız gerekecek. Bakın burada eksik kaldı. Vermiş olduğu cevap. Kodu tamamlayabilir misin diyorum. Hemen baştan alıyor. Normal düz yazı cevaplarda kaldığı yerden devam ediyor ama kodlamada eksik kaldığı zaman hepsini yukarıdan aşağı baştan yazıyor. Bakın bu sefer tamamlıyor bize ve cevabı veriyor. Açıklamasında ekledi. GOAT ne demek diye soruyorum. Greatest of all time şeklinde bana açıklamasında yaparak bir cevap veriyor. Daha sonra kendisinden örnek isteyeceğim. Futbolda bir örnek ve birkaç örnek verir misin diyorum. Pele, Maradona ve Messi örneklerini bize veriyor. Tekrar sorduğunuz zaman üç isim daha istiyoruz. Ronaldo, Cruyff ve Platin örneklerini verecek. Bu arada sıfırdan tekrar siz sorarsanız e, farklı bir örnek de verebilir. Daniel Guiza'yı sormuşum mesela arada. E, bir yaş farkı problemi sordum. Burada Biliyor ama bazen aynı soruyu sorduğunuz zaman anlam veremediği de olabiliyor. İlginç bir doğru çalışıyor bir çalışmıyor. Işık hızı nedir diye sordum. Geçmek mümkün müdür? Bununla ilgili bilgiler veriyor. Çokça bilinen tarihsel veya bilimsel gerçeklerle ilgili bilgiler vermek de başarılı. Ama günümüz tarihini vermek konusunda o kadar başarılı değil görüyorsunuz. 2023 yılı Ramazan ayı hangi gün başlar zaman cevap veremeyebiliyor. Bor madenleri ne yapılabilir diye yine birbirine alakası sorular soruyorum. Çeşitli örnekler veriyor. Devam et desem muhtemelen farklı örnekler de verecek. Kombiyi ekonomik olarak kullanmak için ne yapmalıyım gibi yine böyle bir farklı soru sormak istedim. Bize cevaplar veriyor. Verdiği cevaplarda mantıklı olduğunu söylemek gerekiyor. Photoshop uygulamasında bir resmin üzerindeki renkleri değiştirmek istiyorum. Nasıl yapayım dediğin zaman hangi tool'ları kullanmam gerektiğini, nasıl yapmam gerektiğini bana kısaca izah ediyor diyebilirim ama yarım kalmış burada bakın. Yeşilçam'dan 5 kült film tavsiye ettiğim zaman içeriği belki yanlış olabilir söylediği şeylerin ama bana şöyle bir 5 tane film tavsiye ediyor. Peki en kötü filmleri söyledesem Bakın yarım kaldı 5.yi de yazdı şimdi. En kötü filmleri yaz dediğim zaman bu sübjektif bir soru diyor. Buna cevap verelimem pek doğru olmaz diyor. Peki İngiltere'nin en iyi futbolcudan oluşan bir 11 kur dediğim zaman bu 11'i nasıl kurmamız gerektiğini bize önce anlatıyor. Daha sonra da Premier Lig'de bulunan futbolculardan bir 11 bize çıkarıyor. Aşağıda bakın bir soru daha yazıyorum bu cevap verirken. Sıralama, büyükten küçüğe doğru sıralama sorusu. Bu sorularda nedense hata yapıyor. Ben birkaç defa denedim. Ee, arada bir tane iki tane sayıyı yanlış yere konumlandırıyor. Burada yanlış yapacak şimdi ve ben tekrar kendisinden işlemi yapmasını isteyeceğim ama bir saat boyunca ben çok fazla soru sormuşum galiba ee, makina yandı burada sonlandı.